Makas alalım, makasla kazalım her şeyi. Ne dersiniz? Haydi gelin. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle birlikte e, Mining Simulator oynayacağız. E, ben baya hani zengin moduna girmiş bulunmaktayım. Yanımda Viking, Vikingler de var. O da şu an birkaç eşya falan yapacak kendine. Şimdi e, oyunu ben sevdim. Yani gayet güzel bir oyun. Çok eğlenceli zaten güzel, parlayan eşyalar falan var. Burada Yusuf. Eşyalar falan çok güzel parlıyor. O yüzden gayet sevdim ben onu. E, şimdi şöyle bir olay var. Ben baya, baya gelişmiş durumdayım. Yani 25 binlik çantam var. Benden daha gelişmiş bir şekilde olabilirsiniz, e, normaldir. Ben çünkü çok oynamadım, yaklaşık 10 dakika falan oynadım, bunları şey yaptım. E, şimdi yavaştan aşağı doğru girişelim o zaman. Böyle atladım ben bildiğim dibe kadar. Tamam, obsidian var burada. Görüyorsunuz 2000-2000 taşlar geliyor. E, 25 bin yapacağız şimdi, 82 binlik Dravit. İşte bunları falan kazacağız. Neredeyse her şey kazabiliyorum ve acayip para yapabilirim. Yani pahalı olan şeyleri kazacağım. Çantam şu an dolacak. Evet, çantam doldu. Mesela bu kaç veriyormuş? Ranyum 14.000. Tamam, sen yalnız burada biraz zor şey yaparsın. İlk başta başta üst tarafta. E, Donlef'e de gelmiş. Donlef'e bir selam selam atış yapalım. Gel. Ne haber Donlef'e? Ee, umarım o odadasındır. <gülüyor> Discord'da. Şu an bakamıyorum. Ee, bu arada Discord'umuza katılmayı unutmayın. Ve videoya videoya 100 like atarsanız çok iyi olur. Ee, bakalım 100 like olabilecek mi? Daha önce bunları, bunu çok söylemiştim. Ee, şimdi benim 1.300.000 var. Kasa açacağız. Ee, Legendary'den başlayacağız. Birkaç tane açalım. <gülüyor> Off hat çıktı. Güzel. Ben bunu çok seviyorum. Hatta yani robloxta elevan olmasını isterdim. Beacon Air. Tamam, bu çıkanları satacağız, para yapacağız bunlarla. White top hat. Bunlar gerçekten çok pahalı eşyalar. Bu arada e, Vikingler, sen de açabilirsin. Elvanterinden şeye basarsın. E, Girates'e. Oradan tıkladın mı kasaları açabilirsin. İki tane göndermiştim ben. <gülüyor> Dominus Frigus, tamam. Plazma Dominus da güzelmiş. Ee, bir de Mystic açalım. Bunlar 300 Robux değerinde. Mystic. Mystic şapka veren. Bakalım ne çıkacak. Şöyle güzel bir şey. Storm Domino's. Güzel. Bir tane daha açalım. Aa, Burak ismi koyabiliyormuşuz. Demek. Essence Wings. Bakalım. Bir tane daha açacağım. Gerisi kalsın. Lazım olur. Evet Crimson Domino's. Hukiye. Yeterli. Yeterli. Şimdi Crimson Domino'su ben bir takayım. Pip diyeyim. Kapat. Bakayım. Bayağı crimson. Tamam. Ee, ayrıca ben şu kanadı takacağım. Şunu iptal et. Rusya, e, kırmızı kanadı takayım. <gülüyor> Aynen. Bayağı böyle kırmızı kırmızı olduk. Güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Eşyaları satacağım. Çıkan eşyaları. Tamam. Neredeyse 3 milyon paramız oldu. Şimdi ben birkaç eşya alacağım. Eşyalar bölümünden. Ben böyle bir lazer tabanca almıştım. Ne alalım? Bunlar 1 trilyon. Yok bunlar 1 milyon. Daha milyona geçtik. Makasla kazalım her şeyi. Ne dersiniz? Hadi gelin. Equip it dedim. Artık makasımız var. Terzi makası. Bildiğin makas. Gelin şimdi makasla maden kazalım. Böyle aşağı doğru buradan inelim. Ya da şöyle yapalım. Direkt şuradan kazalım. Aşağı atlarız zaten. Aynen. Şuradan atlayalım aşağı. Bayağı aşağı indik. Şimdi buradan madenleri toplayacağız. Buraları ben kazmıştım biliyorsunuz. Şimdi bu çok daha hızlı toplayacak her şeyi. Ama çantamızı da geliştirmemiz gerekecek. Ok iyi ya. Baksanıza. Baya geliştik şu an. Sandık falan açıyoruz. 500 bin geldi sandıktan. Şimdi bunların hepsini satacağız. Pahalı olan şeyleri kazmaya çalışıyorum ki. Evet. sel diyelim. Çok okay, güzel. 500 bin de buradan geldi. 2 milyon oldu. Şimdi... Sağlam bir çanta alalım. Onunla da <gülüyor> e eşyaları daha hızlı, daha çok toplamış olacağız. Hemen bir aşağıda daha inelim. Ya Yusuf da şu an aşağı atladı. Gelemedi tabii de. E ne var? Kazabileceğim. Ya bunların hepsini kırayım. Zaten sağlam para veriyorlar. Oo, oo baya aşağı indim. Hatta daha da iniyorum. Bu bitmez böyle. 10.000 10.000 veriyor baksanıza. Taşları mecburen kıracağız. Tamam. Bakalım. 400.000. 3 milyon yaptım. Bir de çanta alalım. Güzelinden bir çanta. Hatta bir de kasa açalım. Ben bu şekilde kazacağım. Lava taşı falan var. Bir sürü şey eklenmiş oyunu. Önceden bunlar yoktu bu kadar. Lava taşı baya iyi duruyor ya. Yani zengin olmak çok kolay oyunda aslında. Sağlam bir... E, ne denir? Bıçak. Yani sağlam bir kazma aleti aldığınızda yapılabiliyor. Elmas... 600.000 Legendary Stone. 600.000. Bakın 600.000. bin. 140.000. 5.000. Eğer oyunda noobsanız, yani çok fazla eşyanız yok ve oyunu oynamayı bilmiyorsanız e, size tavsiyem dediğim gibi bir kazma aleti alıp önünüze gelen her şeyi kazmadan Genelde madenleri kazarak para yapmanız. 4 milyon oldu neredeyse. Hatta gidip 4 milyon yapalım o parayı. Bir 100 binlik bir şey daha bulalım. En son katmana kadar indik neredeyse. Dünyaları kazdık. 32 bin. Ha, güzel 146 bin. Neyse baya bir top. Bu neymiş? Uranyum. 45.000 bin. Güzel ben hemen Surface'a gidip satayım şunları. Makasla kazıyoruz ya ne kadar iyi. Ee, Vikingler hala... Anlamadı galiba benim ona şapka katı, kasası attığımı. yani hiç takmadı beni. Ee, gelin çanta alalım. 700 bin. Hayır 4 milyonluk bir çanta istiyorum. Burada neler var? Kova. 100 bin alayım. 5,5 milyon. 8 milyon. Of. Of. Eşyalara bak. Üf, bu 800 euro. Artık paralı bu. Tamam paramızın yettiğini alalım. Şunu alıyorum o zaman. <gülüyor> Kova. Kova alsak mı? Bu 100.000 bu 75.000. Aslında 100.000'liği bir alalım. İn satın alalım şunu. Kaç bir milyonum kaldı. Kozmetikten de ee, Crate's alalım. Crates. crate's yani. Bu neymiş? Omega. Bir tane Omega satın alıyorum. Tamam. Omega'yı hemen açalım buradan. Ne gelecek bakalım. Şöyle güzel kırmızı bir şey gelirse. ametist. Kırmızı mı? Pembe gibi bir renk mi? Bilmiyorum. Backpack skin, ametist, yeşil mi? Bip. Bakayım. Vay. Vay be, baya iyi oldu. <gülüyor> Çanta amethyst. çok fazla güzel değil ama. O zaman şöyle yapalım, diğerlerini satalım. Legend rehber açalım, Mystic çapkaları açalım biraz. Lightning dominus. Vay be, Yıldırımda dominus çıktı. Waterwing. Güzel. Su kanadı. Biraz daha bir şeyler açalım. Şimdi paraya para yapacağız. Storm Dominos. Golden Wing'e atladık ya. Altın kanat vardı. Tamam son bir tane bıraktım. Onu da en son açacağız. Crimson Dominos. Güzel. Şimdi eşyalara bir bakalım. Et. Bunu iptal et. Şunu tak. Equip. Nasıl bir şey? Uf, yıldırım çakıyor. Bir de şöyle biraz futbola girmiş gibi olacağız ama böyle mavi bir şey. Uf, uuuu, bayağı iyi oldu. Oh my god diyor, kasa atacağım diyor. Kasa atın ya, except infested kasa atabilirsin. Bakın infested'deki eşyalar bunlar. Bunlar zamanda bag yapmış insanlar, o yüzden. Hemen at ben de, except derim. <gülüyor> Epic kasa. Yani gerek yoktu ama tamam. Epic hat Crate. Tamam. Yeterli. Accept dedim. Tamam tamam onları atma boş ver. Tamam accept. Hadi bakalım. Ben de accept'te accept yani. Accept. <gülüyor> Güzel. Sağ ol. E, birkaç tane şunlardan açalım. Um, crate. Şu an 453 epic. Epic Headcred. Ama şunları açalım. Biraz bunlardan böyle renk gelsin. Kırmızı bir şey gelirse güzel olur. Venom. Yeşil. Başka ne gelecek? Rainbow. Boş ver. Ya pahalı bir şey de ben çok kuşaklı sevmedim. Böyle kırmızı. Direkt kırmızı gelsin ya. Hiç uğraşmıyorum. Lapis. Tamam. Lapis de olur. Bir tane daha açacağım. Ya, aç aç bitmez. Bunu sabaha kadar açabiliriz. Emerald. Tamam. Tamam. Bir de epic Head açalım. Bunlar biraz daha hani göze hitap eden şeyler. Tamam. Hemen şapkamı düzenleyeceğim. Bir de şunu takayım. Nasıl bir şey oldu? Vay be. Baya şu an parlıyorum. <gülüyor> Parlayan bir insan oldum. etlerde bu arada şey var. White Alien yani beyaz uzaylı. Backpack Skin. Hemen şunu da takayım. Venom takacağım. Venom nasıl bir şey? Güzel. Bir de son olarak madeni inelim makasla. Bakalım şu an bir sürü şey toplayabilir hale geldim. Tamam şöyle toplayabiliriz yani baya. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Adamlar baya kazmış. Bakalım çanta dolmuyor. Tamam burada bir alan açtık. Burada madenler var güzel. 400 400.000 Hemen sel. Zaten hemen doluyor. Baksanıza sağlam para yapıyorsunuz yani. Çok da zor değil. Neyse. Bakın evet. Vikinglere kasa atmıştım ben. Galiba onu açmış. Evet. E, böyle gelin. Videoyu bitirelim. Infested ve Vikingler. İkinize de teşekkür ediyorum. Şu an geç vakitlerde bu videoyu çektiğim için e, pek insanlar gelemedi. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de bir kalp bırakayım. Böyle bayağı uzun bir kalp oldu ama. E, hepinize teşekkürler. Makasımdan da bu arada selam veriyorum. O zaman hoşça kalın. Bay bay.